Bir apartmanın asansörü bir buçuk ton yük taşıyabiliyormuş. Ortalama bir yetişkinin 160 pound ağırlığında olduğunu düşünürsek, en fazla kaç yetişkin insan bu asansörü aynı anda kullanabilir? Soru bu. Yapmamız gereken şey, asansörün taşıyabildiği maksimum ağırlığı pound cinsinden belirtmek. Sonra da bunun kaç yetişkine denk, eşit geldiğine eşit olduğunu bulmak. Bize maksimum ağırlığı ton cinsinden verdiler. Evet, bir buçuk ton olduğu söylendi. Her zaman bileşik kesirlerle uğraşmak daha kolaydır. O zaman hemen bunu bileşik kesire çevirelim. Bir buçuk ton. Evet, bir ton iki yarım eder. İki yarım ton eder değil mi? Bir tane daha yarımımız vardı. Evet, üç bölü iki ton. Bunu başka bir şekilde düşünmenin yolu şudur, 2 kere 1, 2 eder, 2 artı 1 de 3'tür. Yani maksimum kapasitemiz 3 bölü 2 ton olacaktır. Bunun kaç pound ettiğini bulalım şimdi ve bunu yapabilmek için tabii ton başına 2000 pound düştüğünü bilmemiz gerekiyor. Evet bunu hemen şuraya yazalım, evet, ton başına 2000 pound düştüğünü biliyoruz. Bu problemle verilmemişti, bu benim daha önceden bildiğim şey. Evet hemen şuraya yazacağım, şimdi... Şimdi bu 3 bölü 2 tonu nasıl pound'a çevireceğim? Bunu bir şeyle çarpacağım. Ve çarpacağım şeyin birimi, istediğimiz sonucun birimini vermeli ki ki tonlar birbirine götürsün. Hem payda hem de payda da ton birimlerimiz olmalı. Daha sonra payda ise pound'umuz olmalı. İşte bu da tam olarak buraya yazacağımız şey oluyor. Her bir ton başına 2000 pound düşüyor veya ton başına 2000 pound evet. Buraya 1 yazabilirsiniz ama çok bir şey değiştirmeyecek. Ee, evet şimdi eğer 3 bölü 2 ton kere 2000 ton başına pound'u çarparsak tonlar birbirine götürür. Bu çarpım işleminde bütün anlamı buydu zaten. 3 bölü 2 kere 2000 kalacak. Evet elimizdeki tek birimde pound olacak. Eğer ton başına 2000 pound düşüyorsa ve 1,5 tonunuz varsa 1,5 kere 2000 kaç pound'umuz olacağını bize verecektir. Bir buçuk kere 2 binin de 3000 bin ettiğini biliyoruz. evet 3 bölü 2 kere 2 2000 kaç eder? Evet, cevabı biraz önce söyledim zaten evet şurada cevabımız 3 kere 2000 bölü 2 pound olacak. Payı ve paydayı 2 ile bölebiliriz. Bu da 1000 olacak ve o da 1 olacak yani 3 kere 1000 pound olacak. Yani sonuç olarak 3000 pounda eşit oluyormuş. Şu anda sadece asansörün maksimum kapasitesine ulaştık. Yani bir buçuk ton, 3000 pound ediyormuş. Şimdi bilmemiz gereken, 3000 pound'un kaç tane ne kadar 160 pound'luk ortalama yetişkin ağırlığına denk geldiğini bilmek, esas yapmamız gereken şimdi bu. Veya toplamda 3000 pound ağırlığa sahip olmak için, kaç tane 160 pound'luk kişiye, insana ihtiyacımız var. Tamam güzel, hemen 160 ile böleriz değil mi? Cevabımızda kişi sayısı isteniyor değil mi? o zaman pound birimlerinin birbirlerini götürmeleri gerekiyor. Burada payda poundumuz var ve pound tarafından bölersek poundlar birbirini götürecektir. Ve geriye kalan cevapta insan sayısı olacak. Evet şimdi bunu yazarsak bize ne diyor? Bir kişi 160 pound ağırlığında ise her 160 pounda bir kişi düşecek. Eğer bu iki bilgiyi çarparsak, poundlarda birbirini götürecekler. Sadece insan sayısı kalacak. 3000 ile 1 bölü 160'ı çarpıyoruz. Evet, aslında 3000'i 160'a bölmekle aynı şey bu. Evet, kapasitemiz 3000. Her bir kişi 160 pound ağırlığında. O zaman 160'a bölelim. Kaç kişi olduğunu soruyor. Bu, 3000 bölü 160 kişiye eşit oluyor. Bu, asansörümüzün ortalama insanı olarak maksimum kapasitesi. Hem payı hem de paydayı 10 bölebiliriz değil mi? Böylece 300 bölü 16 kalır. 300'ü 2 ile bölersek 150 olur. 16'yı 2 ile bölersek 8 olur. Peki daha başka ne yapabiliriz? Tekrar 2 ile bölelim. Tekrar yazayım. 150 bölü 8. Evet. 150'yi de 2'ye bölelim. 75. 8'i de 2'ye bölelim. 4. Evet. Yani 75 bölü 4 oluyor elimizde. Şimdi hemen şunu bir yapalım, 75 bölü 4 var elimizde, 7'yi de 4, bir kere var, evet bir, bir kere 4, 4 eder, çıkardık, 7 eksi 4 eşittir 3, 5'i aşağı getirdik, 35'te 4, 8 kere var, 4 kere 8, 32, Onla çıkardık, 5'ten 2 çıktı, 3, şimdi de ondalığımız var, 1'ler basamağının sağına gidiyoruz, onlar basamağına gittik, evet, buraya hemen bir 0 getirdik, 30'da 4, 7 kere var, 7 kere 4, 28 çıkardık, elimizde 2 kaldı, hemen başka bir 0 daha indirdik aşağıya, 20'nin içine 4, tam olarak 5 kere var, 5 kere 4, 20 eder ve işimiz bitti. Böylelikle sonucumuz 3000 bölü 160 veya 150 bölü 8 veya 75 bölü 4 sonuç hepsinde 18.75 kişiye denk gelecektir. 18.75 18.75 adet 160 poundluk insan 3000 pound olacaktır. Evet, peki küsüratı ne yapacağız? Yani en fazla kaç kişi güvenli bir şekilde asansöre binebilir sorumuz buydu değil mi? Eğer ortalamadan fazlalarsa 3 bölü 4 insan olamayacağına göre en fazla 18 kişi taşıyabilirmiş. Eğer 19 kişi beraber asansöre binerse kalma riski var, asansörde kalabilirler, dikkat.